Bugün 12 Ağustos 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Kova burcundaki ay dolunay fazında sabah 4 ay Aslan burcundaki güneşle karşıt açı yapacak ve 19 derece kova burcunda Dolunay meydana gelecek Satürn'le kavuşan boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapan Dolunay hayatımızda önemli sonlanmalara ve güçlü değişimlere yol açabilir karmik hak edişlerle karşılaşabileceğimiz bu dönemde kişisel ve toplumsal alanlarda olabilecek hızlı ve ani gelişmeler karşısında sakin ve sağduyulu olmaya çalışalım kova dolunayı gelecek hedeflerimiz hayallerimiz ideallerimiz toplumsal ve evrensel konular özgürlükler eşitlik adalet devrimler yeni buluşlar bilim teknoloji elektrik elektronik uzay astronomi astroloji organizasyonlar grup faaliyetleri arkadaşlarımızla ilgili olayları daha fazla gündeme getirebilir Yeni ayda başlamış bazı düşüncelerin ve girişimlerin olgunlaştığı ve sonuç verdiği bir dönemde olacağız. Gerek kendi, gerekse çevremizdeki kişilerin yaşamlarında kontrol dışı ani gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Dolunay'ın ardından öğle saatlerinde ay, Boğa Burcu'ndaki Mars'la yaptığı dik açının ardından 14.06'da boşluğa girecek. Ay boşluktayken duygularımızı ve düşüncelerimizi kontrol etmemiz zorlaşabilir ve daha dürtüsel davranma eğilimde olabiliriz. İlişkilerde tartışmalar, çatışmalar, kaza ve sakarlıklar oluşabilir. Sakin ve sağduyulu olmaya çalışalım. Ay akşam 21.44'te balık burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte gece saatlerinde iç dünyamıza yönelebilir, yalnız kalmak isteyebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.